İlerde tahminen istatistik dersinde göreceğiniz bir konu. Ama ben önceden bir video hazırlamak istedim bu konu hakkında. Konu şu, birinci tür hata. Birinci tür hata. Bu hatanın anlamı şudur. Doğru olmasına rağmen sıfır hipotezini reddetmektir. Doğru olmasına rağmen. Hipotez testlerinde başlangıç noktamız sıfır hipotezini doğru varsaymaktır. Her zaman için, sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarız. Sıfır hipotezi doğruysa, aritmetik orta bir değere eşit olacak deriz, bir dağılım oluştururuz. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarsak, buradaki ortalamanın bir istatistiksel değere eşit veya o değerden çok farklı olma olasılığını araştırırız. Diyelim ki, istatistiksel değer şurada bir yerde ve şöyle diyoruz. O kadar farklı bir değer elde etme olasılığı sadece yüzde 1'dir. Bu bizim için yeterli bir eşikse, sıfır hipotezini reddederiz. Şimdi şöyle düşünelim, eşiğimiz yüzde 1 olsun. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayıyoruz. Bu eşikten daha uzakta bir değer elde edersek, bunun olasılığı yüzde 1'den azdır. Ta şurada bir örneklem ortası elde ettik. Eğer sıfır hipotezi doğruysa, bunun olma olasılığı yüzde birden azdır. Yani sıfır hipotezini reddederiz. Peki bunun anlamı nedir? Diyelim ki, bu uzaklıktaki bir sonucu elde etme olasılığını bu alanla ifade edebiliyoruz. Bunun yüzde 0,5 olduğunu söyleyelim, yüzde 0,5. Sıfır hipotezinin doğru olma durumunda böyle bir istatistiksel değer elde etmek bu kadar az olası olduğu için sıfır hipotezini reddetmeye karar veririz. Veya şöyle düşünürüz, sıfır hipotezini reddederken birinci tür hata yapmış olma olasılığımız yüzde 0,5'tir. Çünkü sıfır hipotezi doğruysa bu yüzde 0,5 ihtimalle hala olabilir. Yani sıfır hipotezini reddetmek hata olur. Birinci tür hata yapma olasılığımız yüzde 0,5'tir. Evet, sadece bunu size açıklamak istedim. Umarım bu açıklama daha iyi anlamanızı sağlamıştır.